Merhaba arkadaşlar herkese merhaba iddia tahmin ufkum paylaşımlı merkezi kanalına hoş geldiniz dün videomuzda paylaşmış olduğumuz 3.32 oranlı kuponumuz başarılı bir şekilde geldi Blackburn Rovers Millwall maçına ev 1.5 üst demiştik 1.95 orandan ve Manchester United PSG Paris Saint Germain maçına deplasman 1.5 üst almıştı 1.70 orandan o da başarılı bir şekilde geldi Değerlendiren kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Ayrıca e, videomuzda sunmuş olduğumuz 7 maçın 5'i başarılı bir şekilde geldi. Krasnodar maçına 2.35 orandan arkadaşlar. Masyonu 1 demiştik 1.0 bitti. Hull City Doncaster maçına 2.5 üst dedik 1.70 orandan. Yine Blackburn Rovers Minval maçına ev 1.5 üst dedik 1.95 orandan. Luton, Thon, Norwich City 2.5 üst 1.62 oranda ve Manchester, Paris Saint Germain deplasman plasman 1.5 üstüne almıştık. Başarılı bir şekilde geldi. İlk iki maçımız maalesef kötü bitti. Tabii ki olabilecek şeyler bunlar zaten bütün maçları tahmin edebilirsek kahin sayılırız. Biz kahin değiliz arkadaşlar. Sadece tahminlerimizi, analizlerimizi sunuyoruz. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, vereceğim analizlerden mesela ilk üç maçı alıp, ikinci üç maçı alıp farklı farklı kombin yapabilirsiniz. Mesela dün sunmuş olduğum yedi tane maçtan iki tane kupon çıkardı, biri yine başarılı bir şekilde gelirdi ve verdiğim kupon da başarılı bir şekilde geldi. Yine ayrıca çok yakın zamanda bir WhatsApp grubumuz olacak hem canlı maçlar için hem burada paylaştığımız kuponlarımız için. Orada paylaşacağımız e, kuponlarımız olacak. En azından e, video izleyemeyen arkadaşlar için bir avantaj diye düşünüyorum. Bugünkü maçlara geçmeden önce sizlere birkaç dipnotum olacak arkadaşlar. Yani 5 tane maç seçebildim ben bültenden. Bir tane kuponum var. Kuponumuz... 2.52 oran 2.51 pardon 2.51 orandan oluşuyor ve 5 tane analiz maçımız var. Ya yani gelebilecek maçları seçtik. Bunların arasından seçip değerlendirebilirsiniz. Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar. Açılan oranlar hakikaten insanların aklıyla dalga geçer gibi oran açılıyor. Molde maçına 1.15 açılmış. 1.12 açılmış. 1.15 açılmış. Şöyle göstereyim. Yani 1.30 açılmış. Mesela ben bugün benfikanın 1.5 üstünü alacaktım. Ama 1.5 üstüne baktığım zaman arkadaşlar 1.5 üst yok. 2.5 üst. Yani öyle bir sistem yapmışlar ki size dayatıyorlar arkadaşlar. İlla bunu oynayacaksın. Yani 1.5 üstünü vermiyorum ben sana. İki buçuk üst zorlayacaklar. Yani insanları bir şekilde mecbur bırakıyorlar kaçak sitelerde oynamaya. Yine Ranger'sım ben bir buçuk üstünü alacaktım mesela. Yine iki buçuk üst dayatmışlar arkadaşlar. Yani niye böyle bir sistem var anlamadım gitti. Zaten açtığın oran bir 15. Yani ben bunu oynasam ne olur oynamasam ne olur. Bir şekilde insanları sürekli kaybetmeye mahkum ediyorlar. Bu yüzden ben de Bülten'de gelebilecek 5 tane maçı seçtim, seçebildim. Umarım başarılı oluruz. Yani anlamadım arkadaşlar. Hakikaten çok saçma sapan oranlar açılıyor. İnsanları mecbur bırakıyorlar e, bu maçları oynayın diye. Yani zaten Bülten'de doğru düzgün maç yok. Evet, biz seç seçtiklerimizi şöyle ekrana yansıtalım ve maçlarımıza başlayalım arkadaşlar. Hı. Analiz maçlarımız saat 19'da başlayacak Belçika Pro Liginden Open Meşal'ın maçına ben 2.5 üst düşündüm. <gülüyor> Bu maç iki buçuk üste ve karşılıklı gol varla iki buçuk üste gideceğini düşündüm arkadaşlar. Dileyen karşılıklı gol varını alır. Dileyen iki buçuk üst. Ben iki buçuk üstten yana kullandığım tercihimi. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız UEFA Avrupa Ligi'nden saat 20.55'te başlayacak. Yani yaklaşık bir 4-5 saatlik zaman dilimimiz var. Sizler de kontrol edin. O şekilde oynayın. Evet ikinci maçımız 20.55'te başlayacak. Milan Celtic maçına ben Handika 1 düşündüm arkadaşlar. 1.55 oranda. Yani 1.18 oran oynamıyorum ben arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dün yakalamış olduğumuz oranlar bunlar. Bunların arasından 2-3 maç seçip oynayabilirdiniz. Ve tabii ki oynayan vardır mutlaka. 1-18, 1 30 beni kesmiyor. Yani sevmiyorum bu tür oranları oynamayı. Milan-Seltic maçına Handikap 1 dedik arkadaşlar. Yani iki farklı kazanır. <gülüyor> Milan ne kazanacağını da düşünüyorum bugün. Umarım yanıltmaz. Üçüncü maçımız yine 20.55'te başlayacak. CSK, Moskova, Wolfsburg maçı. Yine 2.5 üst düşündüğüm bir maç. Bu maç ikiden bir olabilir arkadaşlar. Ha, olabilir diyorum. Olacak demiyorum. Olabilir diyorum. Yani sistem kuponlarında değerlendirilebilir bu maç. İlk maçı Wolfsburg önde kapatır. 1-0 ikinci yarı CSK çevirir maçı. O şekilde düşünüyorum. Tabii ki karşılıklı gol var ve üstte gideceğini düşündüğüm bir maç. Kuponumuza geçelim arkadaşlar. Ya da kupona geçmeden önce analizleri bir bir sonraki maçımızı verelim. Yine 20.55'te başlayacak arkadaşlar Sivas Villere al maçı. Ben bu maça karşılıklı gol var düşündüm 1.62 orandan. Yani Sivasspor bugün gol bulacak. Villarreal karşılık verecek arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Oranı 1.62 değerlendirebilirsiniz. Kuponunuzun birinde. Kuponumuz 2.51 arkadaşlar. Milan Handikap 1. Yani 2 farklı kazanır. 1.55 oranda. Resiva Spor Villarreal maçı. Karşılıklı gol var. Ben bu şekilde kombin yaptım. Tabii sizin aklınızda da yatıyorsa sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve analizimizin son maçı arkadaşlar. Beşinci maçımız. Şöyle ekrana yansıtayım ben. Saat 23'te başlayacak Omaniyah-Bavuk maçı. <gülüyor> Bülten'de bulabildiğim tek maç arkadaşlar. Deplasman 1.5 üst. 1.62 oranı var. Şöyle gösterelim. Evet. Pavuk'un 2 gol atacağını düşünüyorum ben bugün. Tabii ki sizler de aklınıza yatarsa o şekilde değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada videolara beğeni ve bol bol yorum atarsanız sevinirim hafta sonunda çok çok güzel kuponlarımız var Rolling kuponlarımız olacak arkadaşlar Rolling kuponumuz olacak Cuma gününden başlayarak bir de ideal ve ilk yarım az sonucu kuponlarımız olacak Tabii ki ilk yarıma sonucu biraz risk taşıyor Riskli biraz ama denemeye değer. Yine 2-3 gol çalışmalarımız var. Onu da istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yorumlarda dile getirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki ben genelde rolling üzerinde yoğunlaşacağım. Rolling kuponu ve ideal kuponlar. Diğerleri zaten sürprizdir. Yine. Yani yüzde altmış yüzde yetmiş gelme olasılığı olan maçlar onları da tabii ki değerlendireceğiz. Son olarak yine WhatsApp grubumuzu çok çok yakın zamanda kuracağız arkadaşlar. Hem canlı maçlarımız olacak bu şekilde canlı açılan maçlarımız olacak. Hem de kuponlarımızı orada paylaşacağız en azından bildirimi hemen alın diye. Çünkü canlılarda biliyorsunuz anlık yani saniye ile yarışıyorsunuz canlı maçlarda. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese bol şans bol kazançlar diliyorum.